Barıştı bırak şimdi Büyük Vedadan takım belli mevzuya başlar <Gülüyor> Büyük Vedadan takım belli mevzuya başlar Sabzir O an yalnız illerini görüyorlar. Atış geldi orada vurulun üstüne doğru bayağı. Hemen geriye doğru attı kendisini. Benli bölgeye doğru kaçmaya çalışıyor. Çok iyi bir loot'u yok şu an. Kaskı eyleği yok. Silah yok. Karşı taraftan bir agresif oyun gelecek mi acaba? Tabi paylaşım yapacaklar. Evet ilk yardım kiti aldı. Bu tarafta Godzilla ekibinden bu arada. Team Godzilla'nın iki takımı karşı karşıya geliyor olacak. Evet Egoist patilerle karşılaşmışlar bu arada. Türk Pro Egoist Party ve Yargıç Tony. Yanlış görmediysen. Evet evet. GoWazir Bey şöyle bir bakıyor, aslında Vural'ı gördü. Ama Guzzi bunun için çok uygun bir mesafemi ben kestiremedim. sub o arka tarafta DP bulmuş bu arada. DP ve M4 bu arada. But iyi, loot iyi. Dürbün varsa bir tane de 3x, 2x yeterli olur. Her türlü yeterli olur o bölgeyi kurtarmak için. Erken başladık fight'a ya, ben biraz böyle güzel böyle işte burada <gülüyor> biraz muhabbet çeviririz. Godzilla, Kong konuşuruz, filmlerden bahsederiz diye düşünüyordum ama bir anda böyle erken fight'a girdik. Bakıyorum angar tarafından çıkmaya çalışıyorlar ön bölgeye doğru. <gülüyor> Kerim ön bölgeye doğru oynamaya çalışıyor. Yanlış görmediysem? Evet. Kerim Yaman. Kerim Yaman. Tezir Bey. Barış Pıra. Kerim Yaman aynı takımdalar. Yine Apollo TV. Vural ve Sabzero birlikte ilk karşılıklar verili olacak. Sabzero. Çok temiz vuruşlar. Düşürmeyi başarıyor. Çok mesafeden ayrı saatlayış kolay değildir bu bu arada. Mesafe olsa neyse de Sight'la gerçekten temiz vuruşlar geldi Sabziro'dan İkinciyi de gördü M4 Ironside headshot geldi Düşürmek için yeterli değil Arka tarafta Barış bırak kaldı şimdi İlk vedayeden takım belli mi oluyor yoksa savaştan. İlk vedayeden takım Burada çok az bir canı var Vezir bey. Evet. Sabziro onun üzerinde mu Çok üzeri kötü pozisyon Sencer Çok kötü pozisyon Çeyrek mı oynayacak mı orayı? Takım arkadaşlarından da destek geliyor Apollo yan taraftan geldi Vural yan taraftan geldi Basıyorlar oraya, oraya. Şurada şatkan, geçti, saygısı var. S12K, etkili olabiliyor yakın mesafede şatkan. Geldi yalnız Apollo'yu, geriye doğru şekilde hemen. Vezir Bey. Bakalım bir kulaç izleyebilecek miyiz burada Vezir Bey'den Apollo'yla karşı karşıya. Apollo'da da şatkan var yalnız, tehlikeli bomba çekildi. Geliyor Kaçıyor. mu yoksa bomba? Kaçtı, pimi duydu, pimi evet, duydu. Evet. Vezir Bey, kulaklar sağlam. 1'e 1, çok heyecanlı gerçekten. Tıkım arkadaşını tuttu yalnız. Karşılıklı kaldırabilirler, bu fight'ı daha izleyeceğiz biz belli. Evet, evet, Çözülmedi evet. şu an fight. Evet. Yer var mı acaba? Loot yapılmadı çünkü. Hangardan çıkmadı oyuncular. Bildiğim kadarıyla yok. Şu anda zaten ciddi bir sağlık sıkıntısı çekiyor oyuncular. Az ile birlikte. <gülüyor> çok ince. Girecekler. Çok ince kaçtı. Çok ince kaçtı. Bomba çekildi gene. Gel bir bomba izler miyiz acaba? Sol tarafa doğru attı. Oraya koşuyor mu doğru düşün. ama. Oyuncular sağa kaçtı zaten. Tabi bu arada çok az canı var yerde. Onu da bir şekilde tutması gerekiyor burada Apollon'un. Yoksa iki kişi kalacak takımları. Yani Sabziro arka kaldırıyor. tarafta çok kötü posiyonunda düştü ama kaldırıyor yani evet. benim gördüğüm kadarıyla. Evet, iki oyuncu da Çeyrek Canlı. Barış Pıra, Vezir Bey ve Kerim biraz daha böyle takım oyunu oynuyormuş gibi geldi bana ama. Birazcık geri plana çekilmiş durumda şu anda takımlar. Burada Lute eksikliğinden dolayı aslında oyuncuların e, o kadar agresif bir şekilde birbirlerinin üzerine oynayamadığını itlemiş olduk. Yani şimdi Sabziro. Gene Ironside DP'yle o mesafeden vurursa yok artık derim gene vuruyor. Bakar mısın kaçırmıyor mermi neredeyse. Kolunu gördü koluna vurdu. Evet. Bey değiştirdi kendisine saklanacak bir yer alıyor. Övdük ya Sprey kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. İlk daha 5. dakikadan yaptık. İlk yani yaptık. sunuculu aletini yaptık valla. Abi Ziro şöyle bir atladı gene konteynerlerden. Loot da lazım tabii bir yandan oyunculuk. Çok hızlı aksiyon oldu ya. Gerçekten beklemiyordum bu kadar aksiyonu. Ben de en azından havada birbirlerini gördükleri zaman oyuncuların bir şekilde yönlerini değiştirebileceğini düşünüyordum. Bir hat drop vakası yaşamayacağız diye düşünüyordum ama takımlar gerçekten agresif bir oyun izletiyorlar bize. Henüz dakika 5-6 olmasına rağmen. O değil de iki Godzilla ekibi kapışıyor şimdi. Ben ona doyduğum. <gülüyor> Benim buradaki... Sonuçlar evet. evet. <gülüyor> sağlam şu an. Uf, yalnız 6x e bakar mısın? Harika sprey geldi vuraldan. Sıkarıyla 6 ile indirmeyi başardı orada Barış burayı. Sprey yerden. Evet Vezir Bey'in de canı çok az. Ve ikinci düşüş olduğu için hızlı da gidiyor canı. Şimdi burada oynamak isteyecek yani. Takım arkadaşları ile beraber üstüne doğru gidiyorlar. Barış Para takım arkadaşlarından ayrı da düşmüş. Vezir Bey'in canı yok. Yapacak da çok bir şey yok. Açıkçası yakın mesafede Uzi ile rakip rakiplerinin... Temiz bir geldi işte o Vezir Bey. Etkili ölçü oynadı. İlkini düşürdü. Öldürmek istiyor yalnız. Çok az. Canı çok az. Evet. Ya burada Apollo'dan gelecek bir mermi isabetli olur ama bombasını çekti. Vezir Bey pikledi orada arka tarafta Vurala yakalandı şimdi bomba da geliyor üstüne doğru Barış Buran'ın. Öldüğünü görebiliriz. Daha henüz kimse ölmedi. Evet. Sabzero'yu tutmayı başardılar gene. Kerim tek başına burada takımını hayatta tutmaya çalışacak ama Vural <gülüyor> şimdi onun üzerinde atışlar. Onun da pozisyonu var. Korsu çok iyi vuruşlar geldi Kerim. Cel vurdu orada. Vural'ın düştüğünü görüyoruz ve Kerim buraya oynamak isteyecek artık. Sabzero burada Apollo ile beraber neler yapacak? 2'ye 1. olur mu? Açık gelir mi? Tabi burada Sabzuro'nun canı çok az. Her an her şey olabilir. Orada oyuncu da yardım alındı bu arada. 3 vs 1 oldu durum bir anda. Yani Kerim'in pozisyon dezavantajı var aslında ama açığa çıktı şimdi. Sabzuro'nun pozisyonu çok kilit bu. Ooo buradan akıl oyunu geliyor. 2 güzel IQ yukarı çıkıyor. Buradan görüş verecek arkadaşlarına. Evet. Sabzuro'ya doğru bir oyun kurma çabasında Kerim. Val yukarı tırmanmaya devam ediyor. Val şimdi görebilir bu arada. Val görüyoruz. Duprey'ini gönderdi ama ona gerek yok. Ruhal burada temiz oyun oynadı ve ilk takımımız elenmiş oldu bu sayede. Vezir Bey, Barış Pıra ve Kerim Yaman ilk veda isimler oldu Godzilla ekibinden. Evet, mezarcı, Barışçı, Barışçı ve Çatoben. Güzel kadro. Roba'da gittiler, drobuda yani çektiler, drobu çektiler burada. Drobuda çektiler temiz, seviyeç kaslar tazelendi. Evet. Silah olarak ne çıktı acaba ya? Mekan'ı, Grozan'ı. Robla birlikte alanında aslında tam ortasında güzel bir yere sahip. Yani güzel yerdeler, konumları iyi, ormanda oynamayı tercih ediyorlar. Bu güzel bir şey bu arada, agresiflik belirtisi. Evet. Yani ben böyle evlerde oynanır, biraz daha sakin geçer diye düşünüyordum. Hiçbir takım geri atmıyor. Gerçi hepsinin yayınlarını, işte videolarını izlediğimizde gayet agresif, kilalabilen, Kesinlikle. yetenekli oyunculardan oluşuyorlar Kesinlikle. yani. Onu da es geçmemekle. Ha, bu arada bana bir bilgi geldi, Barışçı'yı yokmuş. Ee, Frek oynuyormuş onun yerine. Normal listede Barışçı'yı vardı, sıraya evet. mı? Onun yerine Frek'ır gelmiş. Freak ufak bir Evet Freak. ismi evet gördüm şimdi ben de. En alttakini ben direkt Barışçı'yı diye kodladım. Mezarcı ile çatı beni görünce ama. Sondaki G'lerden gece benziyor zaten. Ben de o Barış sanmıştım. Barışçı bu arada airdrop'u yemlemeye çalışıyor bak. Taktiktir. Ha bu yem dur. Bildin onu yani. O <gülüyor> taktik şu an. Orada böyle yemliyor onu. Ve bekliyor ama. Çok fazla airdrop kovalayan bir ekip yok onların dışında. Ergaç Tony geldi ekranlara. Yargıç Tony'de Türk Pro ve Ego ile birlikte O da güzel kadro Zilla. evet çok, Yani güzel kadro Godzilda'da kadro. güzel kadrolar var Tüm takımlar iyi bu arada ya baktığımızda Az önceki fight'ı da gördün evet, yani evet. Spor camiasına evet. taş çıkartacak evet. bir fight <gülüyor> Taş çıkartmaz da yani bir göz kırpıyor <gülüyor> <gülüyor> Taş çıkartmak <gülüyor> şimdi biraz ağırlık <gülüyor> Taş çıkartmak, ağırlı çıkartmak ağır olur Evet Biz evet, bunu aslında biraz daha önceden bekliyoruz <gülüyor> Aslında sonra her takımların takımın sakin oynayacağı zaten az takımda az oyuncu olması öngörülüyor ama biz bu sefer olur derken Bloodrif ve bu şurada oradan geldi. geldi görmediğimiz değil. Ama onlar şey galiba. bir geldi takımlarda. Evet burada görüyoruz onları. Köprünün orada bir karşılaşma söz konusu. Yanılmıyorsam Milita Köprüsü'nün ne orada var. Raven'ın yerde. Şöyle bir şey var bu Romeo... karşılaşma da karşılaşma da Himkong arasında gerçekleşiyor olacak. Sevindim ben yani biraz da senin taraftara <gülüyor> görürsün sıkıntı yok. Bu arada Romeo net görüş sahibi. Moğadour'u şimdi yavaştan pushacak bombasıyla orada. Hemvin'i öldürmeyi başardı. Güzel bir bomba geldi bu arada. Nereye aldı şimdi orada? Bu tarafta. Duruyoruz. Of geldi burada. Evet, Buradan güzel bir Molotov. çok can yakmadı yalnız. Görüyor mu arkadaşlar? Yanında Takip, bak, bak minik, <gülüyor> minik minik geliyor Kongum. Oo güzel bir Molotov daha. Etkili olmadı yalnız. Oo, de hala, o, o evet, Nate aldı. Bombadan adlı. geldi. Nate'den harika bomba. Kazi'yi öldürüyor ve bir takımı daha silmeyi başardılar. Geri bir bom. Godzilla'dan bir Kongtan gitti. o anda. Bir senden bir benden. Aynen, aynen. Güzel. Yalnız bomba çok iyiydi. Bomba çok iyiydi. Zaten Molotov'la birlikte rakip oyuncunun Orada birazcık açısını kapattıktan sonra üzerine güzel bir bombayla orada kili çekmeyi başardılar. Oyuncu kaybetmediler. Önemlisi o. Yani oyuncu kaybetmeden evet. birbirinin elemeyi başardı. Şu, zaten az kişi var. Bir kişi kalmak çok büyük sıkıntı. Agresif oynuyor oyuncular. Direkt yani çık kaybetmek demek oluyor. Bu arada... Ola gottikleri gördün mü? Ne? O ışın atıyor. Araçları da uğratıyor ama araçlara ineceklerdi bu arada. Ağzından ışın atıyor. Bir de kuyruk vuruşu var onu <gülüyor> evet. biliyorsun. daha fena. Evet. Yanından geçilmez yani. Peki... Konk ne yapıyor onu söyle bana. Konk, e, benim bildiğim Konk göğsüne vurur. <gülüyor> Ağrıyor mu yani bu mu özellik. Ya, baş... <gülüyor> özellik? Bu mu özellik bu mu yani? Onun da muhtemelen aynanın altında falan kaldığınız zaman He. büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuzdur. Hep iniyor olduğu ya, yerde değil sanokta, mi? Ya ben evet, sa oynarken gerçekten devasa yani mouse birlikte böyle yukarı doğru baktığım zaman. Konk zilli ayağında ışın atıyor. Kuyruğu var savuruyor ama vuruyor. Konk birazcık Tebiliyor. daha insancılık gözüküyor. <gülüyor> birazcık daha insancılık gözüküyor ama değil. Değil. değil. Bakalım oyunculara bir zarar verecekler mi? Ben bunu merak ediyorum. Yani oyunculara bir zarar geldiği anda ben gülerim. Dayanamam. Çünkü komik bir görüntü olur yani. Şimdi ilk fight'in kazananı Tab Apollo ve Ural'lara devam ediyorlar. Biliyorsunuz oyuncu başında ilk fayte girmişlerdi ve bu fight'in kazananı olmuşlardı ama bu açıdan açısından birazcık Sıkıntılık pozisyondalardı. Şimdi onlar da kendilerini toparlamış gibi gözüküyor. Oyuncuların camları tam, arabalar bulmuş rotasyonu hazırlar. Da iyi baksana ikişer kit var, bir sıkıya var. Evet. evet. Ertemiz bunlar alırmış. AK mi ne o? AK tercihi görüyor musun? Evet. Evet. AK AK, AK, AK, AK. mi? Tam net göremedim. AK. Son anda yakaladım böyle. 7.62 e, tercihi. Sen, yani tam senin DP sevdiğini biliyorum ben. Dp. M4. Mü? Ben DP'ciyim. İzleyicilere soralım onlar ne düşünüyor acaba? Yani M4 mü DP mi? Yakın sayıdır, Yok, yakın. Altıdan altı. Super. Evet harika. Sprey gönderdi, olacak. 98 vuruşu da gelmiş yan taraftan. Şimdi Bombayla o killeri çekmeye çalışacak burada yargıç Toriy. Moblar geldi. Ege'de uzaktan destek veriyor yalnız. Ne güzel spreydi o öyle. Evet Biz kek yaparken. Araba çok güzel. Moblar vuruşlar. gelmiş. Başkafı arkadaşına yardıma geldi. Burada üçüncü parti olmaya çalışıyorlar. Uzaktan, tört parti olmaya çalışıyorlar. Güzel denemeler var Ege'de. Ege'den. Yine, Snow Chance'ine. olan iki ekip var aslında. Egoist. Yanlış gözler. Mezarcı. Yakımlaşmış. Uzak bölgeden de Ege'ler dağılıyor. Evet, üç yani, ekip şu anda çalışmış durumda burada birazcık. Şimdi bir boyutu <gülüyor> ego <Ne> gitti <gülüyor> oraya girdi bir oraya bir oraya kolunu poçin 2'den bacağını yaslayadı orada tıkmak arkadaşı düştü Bunu kaldıracaklar ama ah, yol mezar oldu sağlam aldı galiba düştü ve kalktı şimdi yeniden karşılık geliyor yalnız fire bir güzel vuruşlar geldi düşürüp vurdu <gülüyor> Arka taraftan diğer ekip geliyor şimdi ya. Hayata tutunuyor resmen Ege'ye can <gülüyor> sıfatı. Canı yok ki. <gülüyor> İkiti var. Şimdi ikisini basacak. Ya bir can, bir can. Öte düşmez. Ya bir can bile değil gerçekten. O canla birlikte orada hayatta kalması. Bodun adına ama şimdi burada tabii. Bir tane kulübede sıkışmış durumda mezacı. Oran değerli. Kutarması lazım. Birini gönderdi. Birinciyi düşürüyor. İki gelecek mi? Taş kafa şimdi karşılık verecek. Ege'yi düşürmeyi başardı. Taş kafa. Açlık vermedi şöyle bir ilacı koyu hala eğimde taş kafa eğimde Dışarıyı smokladı taş bir bomba denemesi gelecek oldu güzel bomba <gülüyor> güzel bomba tam isabet orada mezarci zaten bir tane kulübe içerisinde sıkışmıştı arkasında bir takım vardı orada üç takım burada taş kafa o bomba ile birlikte buranın düğümünü çözen oyuncu oldu. Yanan ekip mezarcı ve takım evet. arkadaşları oldu. Evet. Yani, aslında onlar drop'u aldıktan sonra arabalarıyla birlikte güzel bir... Çat olan e, frekte erken veda etmişti. Evet. Mezarcı tek kalmıştı. İki takımın arasında kaldılar. Ona rağmen güzel mücadele ettiler bence. Kesinlikle, kesinlikle. Ben İgoiz patıyla Tony de araca bindi şu an. Yaklaşıyorlar. Yollarına devam edecekler. Burada bir takım daha o bölgedeki silah seslerinden Olsa gerek gerek, az, az önce K98'de birini vurdu bu arada Ben gördüm Dur, ki fitte Yani belli, sniper kullanıyor. sniper kullanıyor Sniper kullanıyor, karşı hep bir sempatim vardır <gülüyor> benim biliyorsun <gülüyor> Biliyorum Kanete. sen zaten Evet bak burada Arkadaşına Şimdi daha iyi bir açısı var ama aracı alt-sol yaparak kaçmayı başarabilirler Da Blood Rappers Romeo Ben <gülüyor> İsa, onlar da Güvenli alana, an sınırından rotasyona kalkıştılar. Evet, onlar da aslında oyunun başında yine Köprü'nün orada takım elemişlerdi. 3 kutubanla sahipler. Ben yeni güvenli alanı gördüm. Biraz böyle zorlu bir yer. Yani Poçinki'nin sol tarafındaki tarlaya doğru gidiyoruz sanki. Bu bölgede de zaten... Bey beye gelebilir, aynen. Meres. Eve bir kazandılar orada Blue rakibi. Ama orada herhangi bir rakip yoktu. O olacaklardır alacaklardır. Oyun şimdi birazcık durumda. İşte bana buraları izlemek gerçekten keyfi geliyor. Alan küçüldü. Alan küçüldü. Ortalık karışacak. Bir anda böyle ekipler birbirine girecek. Evet. Artık yani o koca alanda birbirini aramak zorunda kalmayacaklar. Gitgide daraldı. Kaçacak yer yok. Açıktı alan ve ekipler birbirine de vuracak yani. Evet. 4 takımın bir anda fightladığını görebiliriz. 5 takım hala yaşıyor. 14'te oyuncumuz var. Yayıncıların performansını ben beğendim bu arada. Yani Gerçekten. spreyler kaçmıyor. Bombalar evet. isabetli. etti. Evet. Molotoflar da iyi. Smoklar da kullanımı yerinde. Gayet yeterli yani. Ya sen de zaten bahsettiğin gibi bu fightlarda en temel olan unsurların hepsini saydın zaten. Gereği bir şey bırakmadın. o yüzden. <gülüyor> Nereden gördün? Nereden gördün? Bakma kamın arasından. Yok. Ne dediğinden? Merek demek ki KMT'ye hakim. Helal olsun. Kar 98'ine hakim yani. Nereden Konulacağı gördün? Olmuş o. Nereden? İsağan'ın takım arkadaşını kaldırdı. kas gitti tabii Romeo'nun kaskı gitti burada. Atrapper karşılık vermek isteyecek o da. Onda da yalnız Kar98 var. Eyvah eyvah karşılıkla ben bir kapışmaları. Kosta ilk vurdu ama vuruş İsağan değil. Bir deneme daha gelecek ama Meles <gülüyor> ne yapıyorsun? Onu da indirmeyi başardı. Yani gördüğünü vuruyor. İsağan'ı denedik ikisini de vurdu. O biten de başta vardı. Üç tane eti şat buldu şu ana kadar. Korkuyorum ben şu bak. anda o İsağan'ı. O vurdu şu anda. Evet. Delikeli. Gerçekten tehlikeli. Yalnız alan konusunda ve ev avantajı olduğu için burada İsa ve takım arkadaşları bir tık avantajlı yani. Düştükçe kaldıracaklar. Düştükçe kaldıracaklar ama kask yok. yok yakın evet. mesafeye girdiklerinde sıkıntı olabilir. Evet. Ee, yakın mesafeye mi geliyorlar? Hayır ortadaki evlere gittiler. Alan ortasına yakın evlere gittiler şu anda. Onların çıkışını tutmaya yönelik hamle. Burada çok mantıklı hamle geldi taş ve takım arkadaşlarından bu arada. Çünkü nak aldılar. Pozisyon değiştirdiler ve avantaj sahibiler şu anda. Fıstık gibi pozisyon. Evet Yalnız yakına doğru geliyorlar mı? Hayır, yok, yok. Uzaktan kesmeye çalışıyor. Ana sahipler. Bakalım şu anda bu alanla birlikte artık her şey birazcık daha belirleyici olacaktır. Ortalı bir alan verdi. Kozmik görünce ve takım arkadaşları için güzel bir alan bu. Ön taraflarında bir tepe var. O çok rahat oyun kurabilirler. Yakın bir vuruş yine. İstetik alamadı ama büyük bir sıkıntı yaratacaktır oradaki takıma, yeşil takım oyuncularına. Araca bindiler. Araçta giderken vurursa ben burada bağırırım. Baştan söyleyeyim. İşte giderken vurursa ben bu kulaklığı çıkarttın atarım Geliyor ama. Deneme denemedi, denemedi. Ben denedim. Ben korktum. Ben korktum. Orada gelecek o vuruş. Ben kulaklığı çıkaracağım diye korktum. <gülüyor> Geçete o evde artık kimsenin kalmadığına emin oldular. Çatıya çıktılar. Rahat bir oyun. Bu arada güvenli alanın içerisindeler. Yani şu an galibiyete en yüksek adaylardan bir tanesi. Çünkü ön taraftarla çatıdan avantajları çok yüksek. Evet. Tüm takımları görebilecek pozisyon. Ama bahsettiğim gibi pozitif Karınca ve takım arkadaşlarında e, Amigo'yla game bedel. Onlar da güzel noktadalar. Oradan rahat bir tepe avantajını kullanacak onlar. DG çatıda ekip oyuncularını arıyor. Önlerine düşen bir drop var. Orada belki drop'a zaten sonra kimse tahmin etmiyorum. ama biri gelirse bir olacak onun için. Yani Maraz. Du, marazmış ben meraz okuyordum evet, ya. Maraz. Sen yaklaşınca şimdi. Ben de Sağdım şöyle benim. yaklaş. Marazmış, maraz herhalde. çok pardon şimdi meraz orada, diye okuyordun değil mi? Atışı gelebilir Fırat mi diye böyle ağzı açtı bekliyorum. Gelmedi. As. Gelir mi? Aa, Aa. Denedi ama yok yok. Orada ama o Polat'ın oyuncu gerçekten bir e, santim daha belki sola çıkmış olsaydı da Maraz atışını buluyor olacaktı. Egeçetin, o arada Tugaycı olabilir mi? Efendim? Maras Tugaycı olabilir mi? E Bence yine on onun bir bilgisini içeri sorayım. Kanka kanka bana gerekçeli bir kulağıma gelir. Çok ihtimalle Tugaycı'yı da de değiştirmiş. Çünkü, kim kadarıyla sr ile oynuyor? Süpreyel. Oradan yapsın Tugaycı'yı. Onun bilgisi gelir bana. Yani, yani on içeriden mutlaka taşlık geliyor. AVM vuruşu gelmiş taş, taş kafadan. Tugaycı'yı da indirdiler yalnız karşılık olarak. Taşlıklı bina kalındı. Uşşş. Skopu gördün mü? Abzoro şimdi yan taraftan açıyı aldı orada blood <gülüyor> görecek görülecek Egoist pati Egeç'e indirmeyi başardı Keyin bedel de birini düşürdü göremedim son saniyede Evet Egoist pati'yi öldürmüş Egoist pati'yi öldürmüş Egoist pati de, evet. de elendi O da zaten tek başına kalmıştı Abzoro burada defası yapıyor Abzoro'ya düşürmüş Abzoro'ya e geliyor Egoist düşürmeyi başardı şimdi Maraz Bakıyor Koşuk oynuyor özgüvenle oynuyor farkında mısın? Pozisyon Çok... avantajını kullanacak evet. yani yani evlerden çıkacaklar bir sonraki alanda ama öndeki konteynerlar sanırım güvenli alan içerisinde ya da sol taraftaki tarlaya açık bölgeye gidebilirler. Bir de arkalarındaki de gelecek bir tehlike de var orada. Blue Töpürler'ın ekibi de var. Geçil olarak gördüğüm. Arkalarındaki ekip onları da açık vermek istemeyeceklerdir. Onlar birazcık daha kuzey bölgede herhalde. Güzel bir hamle geliyor yalnız evet. şu an taş kapalı. Orayı solgadılar. O tepede güzel fightlar döner. İşte o güzel tepede aldı. Kozmik Karınca Amigo ve gembedel. Bir şekilde arkalayabilirlerse aslında güzel bir avantaj yaratabilirler kendilerine burada. Ama taş kafa herhalde takım arkadaşlarını bekleyecek burada. Daha fazla bir tarafa doğru çıkıyor olmayacak. Usta i̇şte geldiler. Mantıklı hamle. Yani o açık alandan koşmak çok büyük risk. Çünkü bir takımın orayı gözlemlediğimi görüyorum. Şimdi Kozmik Karınca ve takım arkadaşlarının üzerine doğru gidiyorlar. Fesabrikoyla sesi almış olması lazım şimdi. Yakın mesafeye fayete girecekler. Taşkafa. ama Kozmik Karınca'ya fırsat bile tanımadı. İndirdi burada Bıraktı. Araz Amigo indirmeyi başarıyor. İkinci oyuncu da öldü ve bir anda game bedel Amigo kozmik Karınca haritadan silindi. Dertemiz olacak şu anda. Yani çok, çok güzel bir yere sahiplerdi aslında burada kozmik Karınca. Ama seni söylediğim gibi sağ taraftan gelen bir tehlikeli görmedim ama Yechet'in burada Amigo'yu da çekmeyi başardı. D'ye basacak. Blast Ripper. Karıştı. Bir anda ama izin vermiyorlar. <gülüyor> Bu Neyle vurdu onu? Ne oldu? Bir, bir, bir, o... Üç dört takım vardı orada. Üç dört takım vardı ne oldu? Apollo vuru alsam. kazandı.